Hocam ha, Sana cümle... da bulaşmaya başladı etimolojik tınlatma şeyi evet, yani hocam, ne kadar zevkli değil mi? Evet liseden beri hatırlıyorum öyle bir huyum var bazı kelimeler yani cümle içinde kullanılamayacak ama kelimenin o müziği o kadar güzel ki. Böyle onu tekrar etme ardusu duyuyorum mesela bir içare gibi hani o kadar güzel ki o bir çok neye kafayı takmıştım daha doğrusu kafayı takmıştım değil mi aydınlanmayı nerede geçirdim şimdi sokakta gezen sokaklarda yatan insanlara falan mecup denirdi bizim orada mecup lafı hep böyle mecup geçer ama ben meczubu böyle direnci, yerde yatıp yuvarlanan falan bir şey zannederdim. Ne zaman bilmiyorum ben, üniversite döneminde falan olabilir. Meczub kelimesi bir gün bilinç düzeyime geldi. Yani nedir meczub diye düşünmeye başlayınca cazibeye kapılmış insan, cazibeden kendini kaybetmiş insana meczub dendiğini. Yani meczub cezbeye gelmiş demek, bu cazibeye kapılmış. Lan onu fark ettiğim zaman ne alakası var ya dedim. Aslında meczub dediğimiz şey, o işte dervişler, azizler falan, filmlerde hayatlarını seyretmeyi pek sevdiğimiz o...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 Niye meczuplara tanışılırmışız ya? Soru uyduralım. Hocam bu konuda size bırakacağım cevabı ama şunu söylemek isterim. Deliliğin tarihinde, Foucault'un Delin tarihinde bunun üzerine o kadar güzel anekdotlar var. Lütfen psikoloji öğrencileri özellikle herkes oraya bir dokunsun isterim. Lütfen siz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 Aşlarına kadar Cumhuriyet döneminin sonra dağılma başlıyor. Ama orada siyasi sistemlerin değişimi çok önemli. Bir de benim küçüklüğümde gördüm. vardı. Benim küçüklüğümde mahallemizde deli de vardı. Evet. Gittiğimiz köyde de vardı. Aslında Oranın delisi köylünün zamanda... esas işlerinden biriydi. Yani bakarlardı ona. İşleri buydu. Hı hı. Evet hocam bu çok önemliydi. Çünkü onlar hala değerdi. Fakat şöyle bir yola çıkarım da yapabiliriz. 14. yüzyılda hani Hristiyan'ın yükselmesiyle birlikte meczuplar toplatılmış hocam. O zaman biz delilik kavramıyla karşılaşıyoruz. Aslında deli kavramıyla çok uzun zamandır var ama ilk sınırlandırmalar ve değişik normların dışındaki yorumlamalar o zaman geliyor. Bunun sebebinin de bu bir yorumdur. Çünkü mezcuplar hocam Tanrı'yı da sorgular, Yaradanı da sorgular, her, her şeyi sorgular, evet. soru sorar ve bazen bazı sistemler çok soru sorulmasını istemez. Hiçbir sistem... sistem soru sorulmasını sorgulanmasını istemez. Öyle bir davranma. Hiçbir sistem. Hiçbir sistem eğer makine gibi işlemeyi kafaya koymuşsa sorgulamaya açık değildir. Ve evet, insanın evet. doğası o yüzden sistemler yaratır ve kendi kendiyle kavga eder. Maalesef bizim şeyimiz bu. Evet. Bütün dinler evet. ve devletler bütün insan toplulukları için geçerlidir bu. Yani sadece bir inanç ya da bir devlet değil biçimine değil. ilgili değil Hepsi mi? bu bir örnek olarak ben kullandım şu anda. Hani en elimizde göze batan bir örnek olduğu için. Ama dediğiniz gibi her inanç sisteminde, her ülkede, her toplumda buna dair birçok aşama yaşanmış.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 Yücelmeye veya aşağılamaya hiçbir şey gerek yok. Çünkü aslında her şey o normun içinde. Bana Twitter'da yazılanların bazıları yani çok net olarak ya adam bana deli demek istiyor da diyemiyor. Yani çünkü ya bunun da tek sebebi var. Söylediğim onu o kadar rahatsız ediyor ki ya da duruş biçimi ona göre ben deliyim. Yani işte bugün deli böyle bir şey. Yani benim gibi değil. Böyle normal görmüyor bu. Dolayısıyla bu anormal olmalı tarzında garip bir etiket var. Yani o etiketi biz çok sık kullanıyoruz. Genellikle bizim gibi yaşamayan herkes kullanıyoruz. Dolayısıyla bir biz akıllıyız herkes deli. Mor ötesine buradan selam söylüyorum. Deli şarkısını <gülüyor> bir daha hep baştan dinleyelim arkadaşlar. Televizyon şarkımız sonuçta. Hocam ne güzel oldu. Bayıldım. Bak ee, o zaman... artık, artık soru üretiyoruz, yumurtluyoruz. Hazır. <gülüyor> yani yeni bir level'a geçti şu an.